Zara tarım aylarımdan, araftayım ayna Yolun sonu sapkınlık bana Sokaklara mı usandım da artık her aptalar aslantım var Arada bir eva kaba saba külüm aynaları da ezip at. Şarın bir şarkı, zehirli bir melodi al. Bu gece paranoya iyice nebat dur doğur. Bu serseri gene fırlar, ikisi garada şarkı yaratırabire bol. Obsesiflik aşk hislerini ziharda geberrir zaman. Kabul para şart, dumanlı. Geç yaygaralarla sınandım inan Tepe takla kayaktayım hala Azaptayım günleri sayamıyorum artık Tüm maksadı para olan aşklar Sarmıyor yaraları duymuyor Yok. Sanırım içer miyim ah? Bu gece yeterli ve aşırı dağınık Kafamın içinde şiir acı peşimde gizli Bulanık şerit Üzerinde hissiz kovaladım analara eksik üres hep eksitim aciyat esimru burası bana göre pek sessiz yaşarım isteksiz ama önemli de boy kafamı tarzaklar dirine baptalılar cüre matmak atmaktansa, yürürüm yolumu hesap sorum iki